Akrep Burcu Kadını Özellikleri Akrep Burcu Kadını son derece cazibeli, isteklerini ulaşmada hırslı, oldukça akıllı ve sezgileri kuvvetli olan bir kadındır. Tüm bu özellikleriyle Akrep Burcu Kadını'nı tanımak oldukça kolaydır. Gerçekten hoş bir mizaca sahip olduklarını söylemek gerekir. Alçak yönünü ve yumuşak başlıdır. Ancak mağrur ve kibirli bir kadın olduğunu da unutmamak gerekir. Akrep Burcu Kadını her zaman için kıskanç davranır ve bu davranış onların mizacında vardır. Kendisinden daha üstün olan kişileri, kendisinin sahip olduğundan daha iyisine sahip olanı, sevdiğini ve arkadaşını her zaman kıskanır. Akrep Burcu kadını için arkadaşlık ve dostluklar oldukça önemlidir. Dostlarını özenle seçer ve genellikle bu kişiler sevirip sayılan kişilerdir. Zaten insanlara kolayca güvenmez. Bu nedenle onunla arkadaş olmak da hiç kolay değildir. Akrep Burcu kadını doğrucu bir karaktere sahiptir. Kendisi asla yalan söylemediği gibi başkalarının da yalan söylemesini istemez. Hatta bu durumdan nefret eder. Karşısındakini insanın yalan söylediğini anlarsa o kişiden anında uzaklaşır. Dürüst olmak onlar için önemlidir ve dürüstlüğe aşırı derecede önem verirler. Yalan söylemeyen ve her zaman dürüst davranan kişiler Akrep Burcu kadını için değerlidir. Akrep Burcu kadını oldukça gururludur ve kendi bildiği doğrularından kolaylıkla vazgeçmez. Cesur bir yapıya sahiptir ve tuttuğunu koparıp elde etmeden asla vazgeçmez. Kolay kolay çabalamayı bırakmazlar. Bir şeyi istiyorlarsa mutlaka elde ederler. Başarısızlığı asla ama asla kabul etmezler. Nedeni ve sebebi ne olursa olsun. Akrep Burcu kadınının belki de en dikkat çekici olumsuzluk şüphecisi olmasıdır. O kadar şüphecidir ki bu davranışları hayatlarının en her alanında kendisini gösterir. Herkese karşı garip ve şüpheci yaklaşımları vardır. Kolay kolay karşısındaki insana güvenemez. Bu durum kimi zaman iyi olsa da kimi zaman kötü sonuçlar doğurur. Dışarıdan bakıldığında fazla mantıklı bir görünse de aslında içinde inceden ince duygusallık vardır. Akrep burcu kadının insanların kendisine yaptığı iyi şeyleri de kötü şeyleri de asla unutmaz. İyiliğe iyilikle Kötülüğe kötülük ile cevap verir. Akrep kadınının intikam alma duygusu inanılmaz derecede gelişmiştir. Çevresinde sürekli kötülükten yana davranışlar sergileyen biri varsa akrep kadını asla susmaz ve daima karşısında olur. Akrep burcu kadınının doğal bir cazibesi vardır ve özellikle erkekleri kendilerine çekme konusunda oldukça iyidirler. Akrep kadını tam anlamlı bir dişidir ve her şeyden önce bir kadın olduğunun farkındadır ve buna göre davranır. Bu kadar kararlı, kendisine ezdirmeye ve istediğini her zaman elde eden kadın kimi zaman yavru bir kediye dönüşebilir. Akrep burcu kadını, aşk akrep burcu kadını aşk hayatına dayanılmaz bir etkiye sahiptir. İlk günden son güne kadar bu etki devam eder. Oldukça çekici bir havaya sahiptir. Yine de aşk hayatında kimi zaman gizemli olduklarını söylemek gerekir. Dışarıdan bakıldığında aşk hayatında serbest olarak görülebilir ancak iş dünyasında kırılgan ve hassas bir yapıya sahiptir. Akrep burcu kadını ciddi birliktelikleri dışında uzun sürmeyen ve derin duygular içermeyen birliktelikler kurmayı ister. Bunun nedeni ise aslında yara almamaktır. Akrep burcu kadını aşık olduğunda oldukça kıskanç ve sahiplenici olabilir. Birlikte olduğu kişiden güven ve sonsuz sevgi ve saygı ister. Akrep burcu kadını aşk hayatında her zaman karşısındaki insana da değer verir ve sonsuz paylaşımlarda bulunmak ister. Akrep burcu kadının olumlu özellikler arasında en dikkat çeken ise sadık olmasıdır. Kimseyi yarı yolda bırakmaz ve ihanet etmez. Duygusal davranışlar, saygılar ve sabırlıdır. Sorumlulukların farkındadır ve tutumludur. Davranışlara sahiptir. Yaratıcı olması bir diğer olumlu özelliği olarak dikkat çeken, tutkulu, çekici ve sağlam karaktere sahiptir. Akrep burcu kadınının olumsuz özellikleri arasında en dikkat çekici olanı yıkıcı bir karaktere sahip olmasıdır. Aşırı derecede kıskanç olabilir ve sinsi davranışlar sergileyebilir. Uyum sağlamada zorluk çeken geniş bakış açısına sahip değildir ve inatçıdır. Her zaman herkesten kuşku duyar. Kindar olması diğer olumsuz özelliği olarak da göze çarpmaktadır. Nasıl erkeklerden hoşlanır? Akrep burcu kadını ilgisini göstermekten çekinmeyen, Açık bir kişiliğe sahip olan erkeklerden hoşlanır. Gizlilikten hoşlanmaz. Bu nedenle hoşlandığı erkekte illaki olduğu gibi davranan, içinden geleni çekinmeden söyleyen erkek olur. Bağlılıklarını çekinmeden gösteren, onu istediğini gerçekten belli eden, kendisini önemseyen erkeklerden hoşlanır. Gözü sürekli dışarıdan olan erkekler asla ama dikkatlerini çekmez. Nasıl etkilenir? Akrep burcu kadını etkilemek istiyorsanız öncelikle gidelimli bir erkek olun ancak abartlamaya dikkat edin. Kıvamında olmalı bu gizemlilik. Sırlarınızın olduğunu zaman zaman söyleyin ve bunu merak etmesini sağlayın. Mesajlar verin ancak ne demek istediğiniz tam anlamıyla belli olmasın. Sakın ama sakın dostu olan kızı sürekli olarak kesmeyin. Gözünüzün sadece onu gördüğünü hissetsin. Dürüst olmaya dikkat edin. Bir kere bile yalanınızı yakalarsa... Hiç şansınız yok demektir. Sorununuz varsa onunla paylaşımda bulunun ve verdiği çözümü uygulayın. Nelerden hoşlanır? Akrep Burcu kadını gerçekçidir ve bu nedenle gizli olan şeyleri açığa çıkarmaktan, araştırma yapmaktan hoşlanır. Kimsenin cesaret edemediklerini yapmaktan hoşlanır. Alışveriş yapmaya bayıldıklarını söylemek gerekir. Arkadaşları ile sürekli olarak sosyal aktivite, aktivitede bulunmaktan hoşlanır ve güzel yerlere gitmek ister. Hediye seçimi Akrep burcu kadınına hediye almak istiyorsanız klasik kesimli iyi bir dikime sahip olan bir elbise alabilirsiniz. Renk seçiminde ise siyahı seçmek mantıklıdır. Pahalı bir deri çantaya da güzel bir şemsiye de hediye edebilirsiniz. İş hayatı yoğun olan akrep burcu kadınına güzel bir revrek çantası da elde edebilirsiniz alabilirsiniz. Tam anlamıyla dişi olan akrep burcu kadınına baştan çıkarıcı parfümler alabilirsiniz. Akrep kadını görebileceğiniz en dürüst burçtur. Akrep kadınlarının tahammül edemediği tek şey yalandır. Gerçeklik her ne kadar kötü olsa da ağır bir gerçeği mutlu olacağı bir yalanı tercih eder. O yüzden kuyruğundaki zehri tatmak istemiyorsanız, gerçekler ne kadar kötü olursa olsun ona yalan söylemeyin. Tabii bu sebeple kendisi de yalan söylemez, oldukça dürüst ve dobradır. Aile bağını ve dostluklara çok önem verir. Tam bir sır küpüdür. Canını verir ama sır vermez. Buna bağlı olarak da insan ilişkileri çok sağlamdır ve güvenilirdir. Çevresindeki herkes ona derdini açar, cesurdur, gururludur ve asla kendi doğrusundan vazgeçmez. Akrep uçlarının kafasındaki doğruyu değiştirmek biraz zordur ama emin olmadığı bir şeyde de zaten inanmaz. Gururundan ödün vermeyen akrep kadını her zaman güçlü ve sağlam durur. İçi yerle biri olmuş olsa bile. Kıskançtır. Tek kelime ile en kötü özelliği kıskanç olmasıdır. Sadece sevgilisini kıskanmaz, arkadaşlarını, ailesini, kardeşini bile kıskanır. Bu kadar kıskanç olma nedenleri aslında kendilerini yetersiz görmeleri değil, sevdiklerini en yakın kişi kendisi olmak istemeleridir. İntikam yemeğini hem soğuk hem sıcak yerler. Canları nasıl ve ne zaman isterse. Yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayan akrep kadını intikamlarıyla ünlüdür. İyilik mi yaptığınız size 10 katı iyilik yapar, kötülük mi yaptığınız işte o zaman topukları yağlayıp kaçmanızda fayda vardır. Ve onu içten içe bitiren olumsuz özelliklerinden biri şüpheci olmasıdır. Akrep kadını her zaman her şeyden şüphe eder. Asla ikna olmaz, tatmin olmaz. İşgüdüleri ve sezgileri çok sağlam olduğu için her zaman kendi kafasındakine inanır. Aslında genelde de doğru çıkar. Bu yüzden hiçbir zaman tamamen inanmaz ve güvenmez. Akrep kadını gururludur. Gururlu olduklarını baştan söyleyelim. Bu konuda taviz vermeye hiç niyetleri yoktur. Ama aynı zamanda iyi niyetlidirler. Arkadaşları ya da dostları için ellerinden geleni yapmaktan kaçınmazlar. Erkeklerine oranla akrep kadınlarının daha az bencil olduklarını söyleme yerinde olur. Tabii olumsuz özellikleri de vardır. Kibirli oluşları yüzünden sevimsiz duruma düşebilirler. Üstelik başkalarından üstün olduklarını vurgulamak onlar için neredeyse bir ihtiyaç gibidir. Böyle söylersem böyle olacak hissi ruhlarını kıskırarak bağlar. Ya hep ya hiç diye düşüren kadınlardandır onlar. Onlar için biraz diye bir kavram yoktur. Bir şey istiyorlarsa sonuna kadar yaşamalıdırlar. Aksi takdirde hayatları boyunca yarım kalmışlık duygusu peşlerini bırakmaz. Bu arkadaş ilişkilerinde bile böyle olur. Arkadaşlarından her şeyi ama her şeyi isterler. Tutkularına her şeyden çok sahiplenirler. Akrebi tek kelimeyle tanımlamak gerekirse tutkulu demek yeterli olur aslında. Şayet 12 burç arasında Akrepten çok hayata tutkuyla bağlananı göremezsiniz. Cinsel olarak güçlü olmalarından kaynaklı büyük arzu doğru olur. Böyle dedik ama sanmayın ki akrepler aldatır ya da yalan söyler. İlişkilerinde sadakate çok önem verirler. En güvenilir sırdaştırlar. Yakın çevrenizde bir akrep varsa sırrınızı sizden daha iyi saklayacağına emin olun. Duygularını belli etmeyen akrepler kendi hislerini gizlediği gibi en iyi sır tutan insanlar olarak karşınıza çıkarlar. Çekici görünmelerinin altındaki temel sebep de bu gizemli duruşlarından gelir. Kuşkucu ve zor güvenir. Ona söylenen her şey kuşkuyla yaklaşan akrepleri ...bir şeye ikna etmek oldukça zorlayıcı olur. Hiçbir şeye kolayca inanmayan şüpheci akrepler... ...inandığı şeyi sonuna kadar savunur ve asla kararlı duruşundan ödün vermez. Bu yuva onların başka insanlara da kolay güvenmesini engeller... ...uzun bir süre güvenini kazanmak için uğraşmanızı gerektirir. Ama size güvenmeye başladığı an fazlasıyla cömert olur... ...ve sizin için her şeyi yapabilir. Hırslı ve fazlasıyla kıskançtırlar. Akrep burcu insanları her şeyi kontrol etmek ister... Bu kontrol arzusu da onların kıskanç ve fazla sahiplenici davranması neden olur. Kıskançlığından dolayı daha yoğun ve güçlü duygulara sahip olan akrepler üstüne bir de tutkulara eklenince fazlasıyla büyüleyici olurlar. Büyük hırsları olur ve bu durum çalışkanlıklarıyla da birleşince iş hayatında başarıya gelir ve ulaşırlar. İyi bir gözlemle beyin okuyabilirler. Akreplerin gözlemci özelliğinden bahsetmiştik ancak sezgilerinden hiç bahsetmedik. Sezgisel gücü çok yüksek olan akrep burcu insanları... Sizin aklınızdan geçeni adeta orada yazılıymış gibi okuyabilir. Yalancı insanlar olmadıkları için de sizin yalan söylediğinizi kısa sürede yüzenizden anlar. Sonrasında fırtınayı koparır. Yalandan hiç hoşlanmadığı gibi yalancının da cezasını kısa sürede keser ve cezasını hemen verir. Gerçeklerden kaçmayacak kadar dayanıklıdırlar. Her şeye gerçekçe yaklaşan akrepler ne kadar acı olsa da gerçeklerden asla kaçmazlar. Kendini kandırmadığı gibi karşısındakinin zayıf yönünü fark ederse bunu kullanabilir. Bir akrebin vücut yapısı fazlasıyla dayanıklı olur ve özellikle sağlık sorunlarıyla çok rahat başa çıkabilirler. Gerçek bir akrep zehirlidir aynı akrep gibi. Bir akrebin çelişkili bir karakteri olur. Cömert ve sevgi dolu davranır ancak çoğu zaman gerçek bir akrep gibi zehirleyebilirdi. Bu kala insanlardan hoşlanmaz ve bulunduğu ortamda Birinden rahatsız olduysa, rahatça laf sokabilir, üstüne gidebilir. Gerçek bir akrep olması nedeniyle intikam arzusuyla dolup taşar, şeytani şeyler yapabilir, aman dikkat edin. Cesurdur ve tuttuğunu koparır, istediğini elde edene kadar asla vazgeçmez. Şüphecidir, kimseye asla tam olarak güvenmez, her zaman görünenin arkasındaki ile ilgilenir. İnanılmaz bir çekiciliğe sahiptir, tanıştığınız ilk andan itibaren etkisi altına girersiniz. Hayattaki en büyük aşkı intikamdır. İntikamını ince ince işler, bin yıl sürse de intikamını almadan hayatına devam etmez. Aşk hayatında paylaşma ve saygıya önem verir. Karşı taraf da bunları göremezse çekip gider. Sezgileri çok kuvvetlidir. Akrepten gizli hiçbir şey yapamazsınız ancak yaptığınızı sanırsınız. Hedefleri doğrultusunda ilerlerken avunun peşindeki aslan gibi sessiz ve dikkatlidirler. Karşısındaki insanın zayıf noktalarını öğrenmek ister... Bir gün onun tarafından yaralanırsa, o da onu zayıf noktalarından vurmak ister. Sabit fikirlidir. fikirlerini değiştirmek onu bir şey ikna etmek neredeyse imkansızdır. Duygularının kontrolünü kaybederse, size veya kendisine ciddi zararlar verebilir. Tartışmak, haklı çıkmak, kavga, zafer, hepsi akrabın beslediği durumlardır. Beslendiği durumlardır. Kendilerini acı çektirmek koşlarına gider. Ilgi çekmeyi ve etrafına ona hayran insanlar olmasına bayılırlar. Daha fazla ilgi çekmek için gerekirse size bile kullanılabilirler. O istemedikçe onunla ilişkinizi bitirmeniz kolay olmaz. Hayat onun istediklerine göre yürümelidir. Ortada hiçbir şey yokken kafasında bir sürü şey kurar ve işin kötü yanı bunlara kendisi bile inanır. Kıskançlık ne kelime? Elinde olsa sevdiği insanı cam kafeste saklar bu kadar kıskançtırlar. Akreplere iyilik yaparsanız iyilik, kötülük yaparsanız kötülük görürsünüz arkadaşlar.